Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ın yeni sezonu hakkında konuşacağız. Yani 7. sezon arkadaşlar. Şöyle yazıyor. 7. sezon e, yani bir sürü karakter geleceği söyleniyor. Örnekten hemen size bir tane e, video izletmek istiyorum da bir hata oluştu diyor. Neyse şuradan ön izlemesinden bakın. Arkadaşlar şöyle garip bir şey gelecek oyuna yani. Bilmiyorum. Atışları, ultisi falan. E, 7. sezon bu şekilde olacakmış galiba. Bakın. E, yeni silk açılışı arkadaşlar. 7. sezon. yeni silk açılışı. Burada. Daha birçok söylenti var yani. Sonra bir büyülü ev falan diyor. Bakın. Yani hangisi olacak? Adamlar daha tam hazır edememiş şu an. Ama bence muhteşem bir sezon olacak yani. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. E, Youtube'dan da bulabilirsiniz. Bunu bir dakika. Yeni. Tamam. Yazık. Reklam var şu an. Evet. O videoları şimdi buradan izleyebiliriz. Bakın. Şöyle e, Pete diye bir karakter gelecekmiş. Pete. Şimdi. Evet, bunu göstermiştik zaten. Hmm. Abici Belle. Kostüm beğenmedim. Bu ne? Stylor Piper. Kostümler kötü aslında ya. Peki iyi diyemem. Yedinci sezon. Gemimdeki az yine. Arkadaşlar. Evet. Değişik bir şey yine bizi bekliyor. Ee, yalnız bir şey diyeceğim. Burada bir yanlışları var ya. Arkadaşlar. E, şu bir dakika. Evet. Boğ'nun bu kostümü gelecek. Denizci Boğ mudur nedir? Öyle okumuştum. Ee, şu Neyindi Ha tamam Bu boğunun kostümüydü arkadaşlar Fakat e, oyundan kaldırıldı Yani gelmeyecek 2019'un kostümü İşte veriyorlar yani Oğlum bu zaten var lan Ha Evet e, Cadı Mortis'te indirim olacakmış Elmas indirimi Bir sürü güncelleme ya Vay, Bakın. Şimdi geçelim. Seç diyor. Savaşçı dükkanı, aksesuar, altın falan. Oha. Bir sürü değişiklik olacakmış ya böyle. Bu ne? Oğlum botları bile seçebiliyoruz ya. Hangi savaşçı olacağını. Evet, haritaların kombinasyonları değişecekmiş arkadaşlar. Yani yerleşimi falan, yerleşim alanları öyle bir şey. Spiral Park gelecek. Evet. Jungle Ruins gelecek. Karma karışık bir harita, tek hesaplaşma de. Burada kesin herkes kaybeder ya. Eksi sekiz, eksi sekiz çok büyük değil mi? Neyse. Dur rodeo. Bu güzel, bunu beğendim. Ee, yeni gelecek haritalar da burada arkadaşlar şöyle. Evet. Soygun modunda oynuyorlar bu arada. <gülüyor> bir sürü yeni arta gelecek. Evet, video burada bitti arkadaşlar. Şimdi bir tane daha videomuz var. E ee, bakalım şuna basalım et evet, reklam var getsin karakter bir dakika tamam Evet. Gökkuşası Quick gezecek. Şu var. Gökkuşası Quick. Yeni kostüm. 79 sar olacakmış. Sezon 7. Bir tane daha karakter var böyle. Acayip. Bir şey daha var. Bravo. Bravo. Talk diyelim. Bakalım. Şöyle boynuzlu bir karakter var. Soru işareti, soru işareti. Gösterseniz lan karakterleri. Ha milleti heyecandan öldürüyorsunuz. Evet e, bu arada ilk gösterim var arkadaşlar. Bros. olsun şu an izleyebilirsiniz. Bakalım hatta. Evet saat 19'da başlıyor. Saatta 6'yı 42'ye geçiyor şu an. O yüzden izleyemeyiz. Saatta 7'de var. Evet. Belli animasyonları falan gelmiş. 7. sezonla ilgili. Ee, Avcı Belle falan. Onlar gelecekmiş. Yeni kostümleri. Evet. 2 tane karakter gelecekmiş arkadaşlar. Bakın. Şurada ne yazıyor? Nave to Brawl. 2 2 tane yeni karakter. Evet. De... Evet bir tane de ejderha abi gelecek arkadaşlar. Yedinci sezona özel. Şurada resmi var. Şu. Ejderha abi gelecek. Evet arkadaşlar bunları kaçırmayı unutmayın. Yani birçok karakterin kostümlerinde veya karakterlerde efsanevilerde vaskele çıkartılma işleri yapılan karakterlerde falan hep böyle elmas indirme olacak. Onları kaçırmayı unutmayın. Evet bu bir duyuru videosuysam. Bay bay. Videomu likelayıp kanalıma abone olmayı unutmayın.